Fındık. Fındık. Fındık. Ahmet abi, bak. Yani ne bileyim neresinden bakarsan bak bak fındık. Evet. Burası 29 Nisan 2020 Sakarya. Yasti geçti nekiler. Evet. İmandere evet. bölgesi. Üreticilerimiz fındık üreticimiz Sayın Gökhan. Yasak. Yasak. Ve Hüseyin Yasak. Hüseyin Yasak. şey Yasak abi babaları. Babam. Abi bir şeyler diyordunuz. Siz dinliyorum ben. <gülüyor> Biz e, 29-30 sene civarında imamlık yaparak vatandaşlığımızı vatandaşlara hizmet olarak geçirdik. Biz de rekorla tanıştık. Güzel insanlar karşımıza gelince Alırız. Sezgin Şen Allah ım, Allah ım ve Bayimiz bizim çekimi yapmak üzere ve bu meyanda da bu yaptığı duaları da insanlar evine ekmek olarak götürdüğü için kazançları yüksek olduğunu inanarak bizler de doğamıza aldılar elinden ama yine biz onlara karşı karşıdayız. <gülüyor> hem fikiriz, hem fikir olduğumuza karşı biz paylaşırız. Biz şimdi size sizin dualarınızın için elinizden azdık. Oğlumuz bir anlaşalım bakalım. Heh. Ya alınmayacak gibi değil. Evet. Allah razı olsun. Şimdi evet. şöyle bir şey var. Bu Genç taze ekim bir filan burası ocak halinde ekildi. Taşıma evet. dediğimiz sistemde Kaç yıl taşıdınız? 3. 3 3. yılında. Bu sene başında rekor gelişim tabandan uyguladık. Tabandan uyguladık. Ve üstten de 20 yaprak, gün önce yaprak gübresi. Yaprak verdiniz. rekor yaprak gübresini evet. uyguladık 20 evet. gün önce. Şu şu düşerinde bakar mısınız? Fındıklar fındığımız oldu. Bak bakın fındıklar dallar halinde kendini gösterdi. Rekor gelişimi kışın uğranız tabii arada. Tabii ki. Kışın uğradık. Mart'ın başında uyguladık y yere yere. Şimdi Tabi abimiz, Ahmet abi traktörünü görüyorsunuz, yoldan geçiyordu. Yani. <gülüyor> evet, evet. Arabamız onun yolunu kestiği için <gülüyor> evet. meraklı bir abimiz geldi burada bir hesap soruyor. Dedi ki abi sen bir dur, abi nasıl açtılar, gelişim nasıl olmuş? Ben şimdi bunların ekildiği zamanı çok iyi bilirim. Ha -ha. Bunları getirdiler buraya ocak halinde ektiler, ha -ha. ocak köklediler ektiler. Ha -ha. Ama ben bu sene bunların bu kadar verim vereceğini... Yani tahmin edemedim, şaşırdım kaldım. Neyi farklı canlılık, tazelekiyi veren? Her şeyi bak ne diyeyim sana her şeyi dibinden gelen filizinden, veren meyvesi, meyvesinden yani ben şaşırdım gerçekten söylüyorum şaşırdım. Yalnız sıradan şimdi yoldan geçerken yoldan, yoldan geçerdim ben bizim buraya. Bizim buralarda tabiri geldim. caizse insanlar dedi ki siz bundan kestiğiniz için verim alamazsınız, Aha. fındık alamazsınız. Aha. Siz Ben denedim ya. <gülüyor> ben denedim <gülüyor> siz ya. Siz ne yapacak? Tutmayacak bunlar dedim ya. Bize denilen evet. tutmayacağı ve aşağıdan gelen filizlerden fındık alınacağı bu da 5-10 yıla tekabül edeceği söylendi. Yalnız bizim araçları araştırma... gösterelim. Madem 5-10 yıl diyorsanız <gülüyor> şimdi bu her rekor gelişme daha güçlüsüzdürler. Evet fındık, gösterelim. Ahmet abi nasıl fındıklar? Fındık. Şuradan, şuradan bak. Bak fındık. Tetle. Evet, fındık. Fındık. Ahmet abi bak. Yani ne bileyim neresinden bakarsan bak bak fındık. Bak, bak, Ve ama. her yerde aynı. Evet. Aha fındık. <gülüyor> ne bileyim aha bak, bak ha fındık. Bak. Peki Ahmet abi şundan kaç kilo fındık sen? 1 kilo çıkar burada. He? 1 kilo fındık çıkar mı? Çıkar. Allah ben bu bakarsın. Bakarsın 1 kilo bir kilo iyi bitireyi geçer. Daha <gülüyor> gerçek söylüyorum. Daha uygulamamız ya. daha var Ahmet abi. abi ha şimdi devam şimdi edeceğiz. uyanış devam ediyor aldık mısın? bu mart fındığı biliyorsunuz yani. Bu mart. Daha, ha, ha. daha mayıs fındıkları mayıs var. Mayıs'a kadar döküm var. Daha yaprak kaçta kaç şu anda? Daha çıkacak yaprak. Çıkacak tabi. ki bakın daha gö göreceğiz. Yani bu ona bunlar değil bak. bu ha. frizlerden gelenlere de bakın. <gülüyor> ya bak Ya ben vallahi şaşırdım Şuna, ya. Şuna yani sadece ya. bunu bir olay yani. değil. Sadece diğer fındıklara da bakalım <gülüyor> yani. Ya da bakıyorum. Diğer, bakıyorum, diğer fındıklara Öyle da bakalım. Yani. Gel gel gel. Ya bunlar nereden bu adamlar ya? Abi biz <gülüyor> biz <gülüyor> rekor gübre. Abi. Ahmet Ahmet bak. Bakın bayileri. şu fındığa bakın. Şu fındık, şu fındık. Ve şuradaki dallardaki sürüme bakın. Yani fark etmiyor. En alttakilere bakalım yani. En yani alttkilere. En alttkilere bakalım. bakalım. Yani hiç şeye gerek yok. Şura ba, ba, bakın. Bak, bak bak bak fındık bak fındık evet. bak. Kaç evet. daha önce. Evet. <gülüyor> yani şu fındıklardaki tatlılık ve müthiş oranı daha Ahmet abi ben sana bak burada tabanlar rekor gelişim ürünleri bize kullandılar. Rekor gelişim tabi toprak ürünüdür ve kışın vermesinde fayda var. Tabi şimdi de yağmurlar yağar derseniz atına aç yaparlayın, yağmurlarla gene karışır. Onun dışında üstten de 20 gün önce yaprak gübresi kullandı ve bunu daha kullanmaya devam edecek. Bugün yarın bir daha verecek buna. Bu yaprak gübresi mi bu? yaprak bu? gübresi, rekor gübre yaprak gübresi tamam mı? Buna şimdi 3-4 kere daha uygulanacak bu. Bu daha da güzel olacak tamam mı? Bu ordunu arılara zarar vermiyor. Arıya bile zarar vermiyor. Hiç arıya falan zarar yok. vermez. Bu kirazlarda falan kullandığı için arı göllenmesinde vermez. kullanılıyor. Şimdi rekor gübre toğır tutumu için, dölleme için, yaprakları Anladım, korumak bu, için. Bu döllemek için bu değil mi? Döl tutumu için özellikle ciddi madde destek sağlar. Ben, Bitkinin... ben attım ya ben ne... Şu, marka verme, dur devam marka, edelim, marka edelim. verme. Önemli değil. Şey, marka verme, dur gel. Abi, Önemli devam ya. edelim. Gel gel. gel, Yine... gel, gel. Mısın, devam Orada edelim. Gel gel. Şu bahçenin hizasını çekelim şöyle, bakın. şu. bakın. Ben ilk defa attım ondan. Dur dur dur. Ondan gel. değil, bizden atmadınız ya. Yani. Tamam hayır sizden atmadınız. Bir sürü marka var abi. Hani o noktada marka var, marka var. Ama markalar işte markacık bu. var. Gel. Gökhan gel göster. Beni bırakma yavrum. <gülüyor> Ahmet abi sen <gülüyor> bu, <gülüyor> beni bırakma, sen, sen, <gülüyor> <ki>. sen bu kardeşini beni Sen bu Seni bırakan kim? Yani <gülüyor> gerçek bir şey tadında. Gösterelim arkadaşlar fındıkları gösterebiliriz. Şunu öldürecek bir şey. Evet göster lütfen. Şunu. Göster. Gösteririz. Ver teze göster. Şunu göster gel göstereceksin. Gel şimdi. Abi, şunu. Abi şurada fındık tutumu şöyle. şu yapılan Şunlar, altlar, etekler, yani şunlarda baktığımız zaman bir koyu renk. Bu daha bir Bilmiyordum. Biraz sıkıntı yaşıyordu. Tabii tabii. bizi evet. yani denilen tepkiler biz hatta düşündük nasıl bir yol izleyelim Fındık nasıl... taşınmaz diyorlar. Yani. Tabii tabii. Ayrı yani Ama siz de çıkmazdaydınız aslında. Tebeymediği için. Yani yani sıkıntı, sıkıntı Allah ama Allah kardeşim fındık... bodur bodur denen sistemde yıllardır biz ağaç taşımada zaten evet. rekor gelişme ürünlerimizi kullanıyoruz hali. Ağaç taşımadan önce toprağını karıştırıyoruz ve çukuruna katıyoruz. Yüksek oranda. Çünkü taşan taşınan ağaç kuruyan ağaç demektir aslında. Dolayısıyla toparlama anlamında üstten de bunu zaten e, sıktırtıyoruz hali ve sıkıma bütün gövdeye yaprakların her tarafına veriyoruz hali. Tabii tabii. Biz zaten yaprak evet. gübresini atarken de dahil bu, bu şekilde <gülüyor> aynen yıkama şeklinde evet. bu fındıkları attık uyguladık ve evet. görüyorsunuz bu fındıklardaki merdane şekli taşlanmayı görüyorsunuz. Merdane yuvarlak Tabiçe, yan yan da, taşlanma. taşlanma ve bu böyle süreceğini inanıyorum. Şu fındıkları da gösterelim. Yani bu fındıklar herhangi daha bir, bir, bir dalda bakın şu şu fındık şu Gözlükleri tak Ahmet abi. Niye? Ben gör, gözüm görür. Bak şu fındık, fındık, olmuş şu fındık, size, fındık aynı şekilde. Yani. <gülüyor> şu taşınan bir fındıktaki bu müthiş bir tutumdur arkadaşlar. Evet. Peki size bir soru, taşınan geçtik. Taşınmayanlara verdik ki sizler. Abi. Tabii ki. Attığınız... Bu Tufça, Tufça. Tufça ne demek? Tufçuk, çok, çok. Çok, çok. <gülüyor> evet. Peki güneşe karşı dönmeyeyim de. Siz diğer fındıklarınızı verdiniz. Verdik. Kimisine tabandan vermediniz, kimisine vermediniz yapraktan vermediniz. Peki 20 gündeki sonuç nasıl? 20 ha, günde? Bu arada bunu 20 günde yaptık yani ha bu arada. 20, 20 günde. Evet. <gülüyor> tamam beni bırakmayın lan. Bırakmayacağız seni. Biz kimseyi bırakmayız. <gülüyor> Vallahi bırakmayın beni. Merak etme gel gösterelim şöyle. Yani, devam ediyor ya. böyle sıralarımız, karıklarımız evet, aynı evet, şekilde. Evet evet. Şimdi durum bu. Ee, bakın şu fındıktaki yapılanma, evet. taşlanma bunu fark ettim. Yapraklarımız evet. daha Şimdi bir canlı. Renk, çok canlı. Yapraklarımız rengi yerinde. İşte ikinci uygulamayı e, bu hafta yapacaksınız. Zaten. İnşallah nasıl Üçüncü, dördüncü devam edeceksiniz şekilde. Evet. Bu şekilde bu fındığımızı bakın evet. bu bu sürgün ya oradan gelen taşınan sürgün. Evet. Buradaki atılan da bu yılların vermiş olduğu ama bu şekilde de fındık almak. Daha uyanışlar devam ediyor Uyanışlar devam, devam Yapraklar görüyorsunuz ki. bakın şöyle. Ay gök Tamam. Da. Evet. Evet. Doğru, doğru, doğru. bir Kullanma, doğru bir mücadele edelim. Biz evet. bu sonucu Sizin, mutlu, yani görmek, mutlu görmek. Yani bugün gelişim milletin burada <gülüyor> yol yapması. <gülüyor> Efendim bunları bana rastlaması. Sakın <gülüyor> beni bırakmayın. Bakın bakın, <gülüyor> bakın fındık fındıkta sürüm fındığı, çok önemli. Benim fındığım çok. 10 ton fındık almam lazım. Ama dört ton, beş ton fındık alıyorum. Anladım. Size dediğim olay. Gözünü evet. seveyim. Buyur. Daha demin evet. de bizim burada ben dokuz kilo aldığımı söyledim. Buyur. ben Dediler ki bu biz bu köyde dokuz kiloyu geçemedik. On kiloyu bu, bulamadık tabiri caizse. Evet, evet, Ama ben geçen sene benim aşağıdan dokuz kilo aldım. Ben şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Bırak Sezgin abim ver. de diyor ki biz bunu on beşe çıkartacağız nasıl yani. olursa. Rekor kıracağız inşallah. Şimdi. Rekor tarım Sezgin Bey sakarib abidir. Kendilerini gayet seviyorum. Bizler de veriyorum. Kendileri de bu işi gayet iyi bilen bir arkadaşımızdır. E, Bayilerimizin tariflerine, tariflerine, lütfen uyun. Her ürünü doğru zamanda, doğru şekilde, doğru miktarda kullanmak lazım. Ve dolayısıyla durum budur. Çok teşekkür ederim. E, zaman harcadınız, uğradınız Evet Biz de size gerekli desteği Vallahi veririz ben, ben çok memnun oldum da gerisini bilmiyorum. Büyüye daha kazandırdı. Ben buraya ben Sezgin görmeseydim Bey. daha evvelden kaç çeneli fındık derdim. Geçen sene geldi burası. Evet. <gülüyor> söylenen bir yer abi. evet. evet fındık alıyor. Evet. evet, evet. Şimdi Sakarya'dan herkese selamlar. Bizden de bir mukavve. Hayırlı bir Ramazanlar. Mukavir. Ahmet abicim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yalnız beni bırakmayın. Merak etmeyin. Ben, ben şimdi bunu gördükten sonra benim <gülüyor> gönlüm açıldı. Bütün. Evet. Evet. <gülüyor> Gerçek. Hayırlı Ramazanlar. Şey